aba tt merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar bugün Türkiye keep one yapıyoruz tepki veriyoruz tepki veriyoruz wow to say on the hadi geçelim be Hım, radyo taktiği olursa, tıkanırsa attım hafızaya. Beyin be Beyin taşıyorum. Niye hamam şükür nereye varıyorum? Git liraydı. lira Türkiye Nereye uçuyor oh, Türkiye? şu an şu an 12. 12'si Şalale ne yapıyor? Allahım vespat. Ama scientistsler direk o zirde şalaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya ben Asik Kerim. Berbesiz yapma ya. 5 kuruşluk zam Kerim. Geç geç oldu. ya. ируh trabalhısı hadi çekiyor. evalu. anymore toquarters gel publik. Bural straightforward FIN lucky me will smell lil mi? mı prononu.2018年 vs.问题 masajı varmân, etkiapper North and ultimate kulum. enem ===uru tycker'n önce coal Diazve lowest or 4000 kitler süsführer. weight from care 나는 na orada yürüdü mü? Ya çok kötü Bunlar manyak lan. Oha. Ne oluyor Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bacım, kaydınızı alamadık. Lütfen. Teşekkür ederiz. ne? Çorba yazmış, içeri giriyorum. Ne çorbası var çok küfür ediyorlar yani Bir dakika çünkü en çok küfür eden ülke olabilir ya ama <gülüyor> gerçekten ya vallahi <gülüyor> <gülüyor> ah İngilizler de çok İngilizler çok küfür Pardon. Barcelona, Barcelona. Barcelona. Barcelona futbol. İspanyol. Aa, tamam. Yaptığı hareketlerle bağlamışım Ne diyorsun? Ya beni niye sen? Salak, yemin geri zekalı kırdım kırdım. Al. Al. Ben sen dedim. Basma anne basma Neden gasp Ben ben ben. Peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablamlar. Demek ki ID alan sıfatlara bir örnekmiş. Arkadaşlar buraya kesinlikle şunu da her nüfusunda bulunulan herkesi bekendiklerimizden değil, veya, bu değil Yani ben söyledim zaten Her değil, veya, ing, Allah zulm. çok. Ne? Vallahi hiçbir şey olmamadı gibi devam ediyor. Vallahi hiçbir şey olmadı gibi devam ediyor. Yani sadece küfür etmedi, devam ediyor. <Gülüyor>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 krey Yaş krey Yaş onun için bunu kullanıyor ve geliyorlar diyor. Bunlar için bunlar değil ya. Ondan gelmiyorlar diyor. Ama hep çağırıyor katat yaş kre yaş yaş yaş sen söz veriyorum gelmeyeceğim gelirsem adam değilim gelmeyeceğim beni <Gülüyor> <Ha>, baştan beni seviyor musun bana aşık mısın bana <Gülüyor> aşık mısın <Gülüyor> <aşık> düşün <Gülüyor> Bana aşık mısın? Bana aşık mısın? Baba, söyleyeyim. Orada ben ses Hadi canım. Ama yaparım. Orada seni Ama ben ya. Hadi Allah korusun <Gülüyor> bu ya Allah bune Ah Allah sabi versin sen ya abi ne ya Ah video ya Tukey Ah evet bir daha kisefeğe